Bugün 2 Eylül 2021 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Yengeç Burcu'nda ilerleyen ay ev, yuva, beslenme ve güvenlik konularını öne çıkarıyor. Bugün duygusal hassasiyetimiz artarken zaman zaman içe dönük ve endişeli hissedebiliriz. Başak Burcu'ndaki Mars ile Balık Burcu'ndaki Neptün arasında etkileşen karşıt açı bireysel ve toplumsal alanlarda stresler yaratabilir sağlık hijyen iş hizmet ve günlük yaşamımızda kaygı verici belirsizlikler hissedebiliriz Kronik sağlık sorunları, alerjiler, psikosomatik hastalıklar, gıda, ilaç ve alkolden gelebilecek zararlar, zehirlenmeler görülebilir. Hava şartları ve doğa olaylarında da dengesizlikler artabilir. Kişisel olarak temkinli olmalı, genel bağışıklığımızı güçlü tutmalıyız. Riskli ve güven vermeyen durumlardan uzak durup bedensel olarak kendimizi çok yormadan dinlenmeye çalışalım. Öyle saatlerinde yengeç burcundaki ay ile boğa burcundaki Uranüs arasında oluşacak olumlu açı, heyecan ve coşkumuzu yükselterek bireysel yaratıcılığımızı kullanma fırsatları da yaratabilir. Beklemediğimiz bazı ani gelişmeler duygusal motivasyonlarımızı da değiştirebilir. Akşam ve gece saatlerinde Yengeç Burcu'ndaki Ay, Terazi Burcu'ndaki Venüs'le dik açı yapacak. Kişisel konfor alanlarında, sosyal ortamlarda, özellikle kadın figürlerle ilişkilerde oluşabilecek memnuniyetsizliklere dikkat edelim. Çevremizle uyum ve huzuru korumak için daha fazla özen göstermemiz gerekebilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.